Galiba Tesla öldü dünkü fiyatlamayı öyle görüyorum 107 dolarlar seviyesine geldi hatta bir ara gün içerisinde 104'e kadar inmişti yüzde 13'lük bir düşüş anlamına geliyor neden çünkü satış rakamları son çeyrekte pek iyi gelmedi daha doğrusu Wall Street öyle değerlendirdi ve hisse senedini adeta katletti peki neler oluyor Tesla'da işte bugün bunu anlatacağım dün dopaminle ilgili yaptığım videoya çok eleştiri gelmişti hocam biz Tesla'da battık sen dopamin diyorsun diye onu da telafi etmiş olalım hazırsanız başlıyoruz Önce rakamlara bakalım. Son çeyrekte Tesla 405.278 araç teslim etmiş. 439.701 araç üretmiş. Üretim rakamlarından genelde Wall Street memnun ama teslim edilen araç sayısı az geldi. Burada Wall Street'in hedefi 420.000'ler civarındaydı. Arada epey bir fark var. Zaten bunu borsa sert cezalandırıyor şu anda. Tesla bu aradaki farkın temel sebebini ürünler yoldaydı diye açıkladı ama bu Wall Street'e pek inandırıcı gelmedi. Açıkçası ben de biraz şüpheli bakıyorum. Burada muhtemelen bir 15 20 bin araç hakikaten satılmış ve yolda olabilir. Biliyorsun Biliyorsunuz Tesla'nın sisteminde önce sipariş alıp sonra ürünü yolluyorlar. Ancak maalesef Tesla'nın raporunda kaç aracın yolda olduğunu raporlamadılar. Aslında böyle bir detay verselerdi belki bütün bu gürültüye gerek kalmazdı. Çünkü mesela şu gemilerde 25 bin aracımız yolda. Bunların siparişi hazır deseydi Wall Street bu kadar paniklemezdi. Her şekilde Tesla'nın burada bir iletişim hatası yaptığı açıkçası düşünüyorum. Bir diğer beni şaşırtan konu da bu raporda Tesla Semi yani tır çekicisiyle ilgili rakamların olmaması. Evet az edet sattılar muhtemelen ama raporla şunu kardeşim yani merak ediyoruz niye koymuyorsun oraya. Bu yönleriyle Tesla'nın bu iletişim tarafının çok sorunu görüyorum. İletişim tarafındaki bir başka sorun da son çeyrek kar zarar raporlamasında Elon Musk yıllık %50'lik büyümeyi koruyacağız demişti. Bu durumda bu çeyrekte 450-500 bin arası satmaları gerekiyordu. Neden bu kadar yüksek hedefler koyuyorsun? Neden satış hedeflerini güncellemiyorsun? Neden son anda panik yapıyorsun? Bunlar hakikaten biraz Elon Musk'ın bence konsantrasyon eksikliğini veyahut büyük bir şirketin yönetmek tarafında artık bazı eksiklikten ortaya çıktığını gösteriyor. Ama iyili öldürüp hakkını yememek gerekiyor. Muazzam bir büyüme var aslında. Mesela bu sene son çeyreğin geçen sene son çeyreğe göre üretim tarafındaki büyümesi %43 satış tarafındaki büyümesi %31 son çeyreğin bir önceki çeyreğe göre büyümesi üretim tarafında %20 satış tarafında %17.9 Muazzam rakamlar bunlar. Yani sektör genelde küçülüyor. Mesela Honda'nın rakamları geldi. Yıldan yıla %22'li küçülme var gibi. Diğer pek çok otomobil firması 3. çeyrek raporlarında görüyorduk ki yıldan ya da küçülme var. Tesla büyüyor. Yani bir kere muazzam bir iş yapıyorlar. %44'lük büyüme çok acayip bir rakam. Çeyrekten çeyreğe 60.000 fazladan araç üretmek muazzam rakamlar. Ve başa çıkması zor işler. Logistiği zor, yönetmesi zor, planlaması zor. Yani Tesla aslında çok fazla şeyi başarıyor ama şu iletişim tarafında keşke halletse. Tesla'nın başarısına 3 yıllık bir perspektiften baktığımızda saygımız daha da artabilir. Son 3 yılda 2020-21-22'de ortalama %64. Üretim tarafında 62 de satış tarafı yıldan yıla büyüme yaratmışlar. Müthiş rakamlar. Hakikaten çok iyi şeyler beceriyorlar. Ya bir şu iletişimi iyi yapsalar çok daha rahat edeceğiz. Öte yandan şöyle enteresan bir durumda var. Mesela McDonald's'a bakıyorsunuz. McDonald's'ın cirosu geçen seneye göre küçülmüş durumda ama hisse senedi değeri %2 falan azaldı bir yılda. Buna karşın Tesla ciroyu %40 artırıyor. Hisse senedi %70 kayıp var. Neden böyle oluyor? Bu aslında biraz Tesla'dan da bağımsız. Amerika'da Wall Street'in genel yatırım trendi değişiyor. Resesyona girerken Tesla gibi yüksek fiyatlı Ertenebilecek alışverişlerden tüketicinin vazgeçeceğini, buna karşı McDonald's gibi daha temel ürünlere doğru döneceğini düşünüyorlar. Buna recession trade deniyor ve bu trend de Tesla'ya yaramıyor. Bugün Apple'da %3.5 civarında düştü bu arada ki teknoloji hisseleri içerisindeki son kale bir tek o direndi. Ona da saldırıyorlar şu anda. Bu bir de temel trend. Yani Tesla'nın düşüşünün arkasında Elon Musk'ın çok sayıda hisse satması, Elon Musk'ın Twitter antikalıkları, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekte Wall Street'in satış hedeflerini tatmin etmemiş olması, Elon Musk'ın aşırı hedefler vermesi. Bütün bunlar sebep ama temel sebeplerden bir tanesi de para, teknoloji hisselerinden çıkıp resesyona daha dayanıklı olduğu inanılan McDonald's gibi, Walmart gibi yerlere aktı. Bence bu arada çok saçma çünkü Baktığımızda gelecek yıl için Tesla'nın beklenen fiyat kazanç oranı 20'lere inmiş durumda. Bu McDonald's'ın altında neredeyse ve Tesla %40 büyüyor. McDonald's ise büyümüyor, küçülüyor. Tabii şimdi gözler 25 Ocak'a çevrildi. Neden? Çünkü 25 Ocak'ta kar zarar bilanço gelecek. Tesla'nın o gün neler açıklayacağını herkes çok çok merak ediyor. Ben de birkaç not aldım. Birincisi, ortalama araç satış fiyatlarına bir düşüş olacak gibi gözüküyor. Çünkü Tesla dönemin sonuna doğru çok indirimler yaptı. Bu araç fiyatlarına olumsuz yansıyacaktı. Artı Model S ve Model X, yani Tesla'nın pahalı araçlarının satışları azaldı. Buna karşı Model 3 ve Model Y'nin satışları arttı. Bu biraz ortalama satış fiyatını düşürecektir. Bu tabii kar marjları üzerine baskı yapar. Öte yandan maliyetlerde biraz azalma bekliyorum, Maliyetlerin, satılan malın maliyetinin biraz iyileşeceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü biraz deflasyonist bir ortama girdik. Elon Musk bu konuda açıklamalar yapmıştı daha evvel. Ayrıca Berlin ve Texas fabrikaları gittikçe üretimi artırıyorlar, verimlilikleri artıyor. Bu da marja biraz olumlu yansır. Olumlu bir gelişme FST yani Full Self Drive tarafında olabilir. Nedir Full Self Drive? Otonom sürüş. Bu bir yazılım ve ekstra satılıyor, 15 bin dolar civarında satılıyor bu. Bu son çeyrekte satılan 400 bin arabanın kaçına bu yazılım satıldı bilmiyorum. Ama şunu biliyoruz, Amerika'da şu anda otonom sürüş yazılımını herkes alabiliyor. Bu eskiden alınamıyordu, özel sürücüler ancak alabiliyordu. Bu olumlu, acaba kaç kişi bunu aldı bilmiyoruz. Buradan bir sürpriz gelebilir ve 15 bin dolar direk kar. Çünkü bu bir yazılım ne kadar etkileyecek bilmiyoruz. Bir başka olumlu gelişme, FSD tarafında ertelenmiş cirolar var. Ne demek bu? FSD yazılımı uzun zamanda satılıyor fakat henüz yazılım tam hazır olmadığı için o ciro'yu kaydetmemişti Tesla. O ciro'yu kaydedebilir. Burada bir milyar dolar birikmiş para var. Bu direkt kar olarak yansır bu dönem bilançosuna. Gerçi Wall Street bunu çok ciddiye almayabilir çünkü bir dönemlik bir şey diye bakabilir ama böyle bir ihtimalle var. Bir başka sürpriz de enerji tarafından geliyor olabilir. Tesla'nın otomobil satışı dışında bile büyük piller, büyük bataryalar sattığı bir enerji işi var. Orada ciddi bir büyüme olduğunu biliyoruz. Henüz tabii otomobil tarafıyla karşılaştırınca küçük ama Oradaki anlamlı bir büyüme bizi motive edebilir. Elon Musk enerji işinin Tesla otomobil işi kadar büyük hale geleceğini iddia ediyordu bir dönem. Bu çerçevede güncellenmiş Tesla kar zarar bilanço tahminlerimi Haddini Aşk Kulübü üyeleriyle yakında paylaşacağım. Siz de gelin kulübe üye olun. Çok kolay aşağıda e-bülten var önce ona bir kaydolun. e bültende de gördükleriniz hoşunuza giderse kulübe de üye olursunuz. Orada bir WhatsApp grubumuz var canlı olarak bütün bunları paylaşıyoruz. Tabii tüm anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Yatırım tavsiyesi veremem de açıkçası. Yani açık söyleyeyim ben 300 dolardan 100 dolara Tesla inecek deseydin hayatta inanmazdım çünkü şirketin performansı bunu hak etmiyor. Ama bir şirketin hisse senedi fiyatını sadece performansı belirlemiyor. İşte biraz önce bahsettiğim resesyon gibi faktörlerde Wall Street nereye doğru parayı aktardığı da önemli. Elon Musk'ın tweetleri de önemli. Bir yandan da çok sayıda muhtemelen kaldıraçlı işlem patlıyor. Bütün bunları bilmek çok zor. O yüzden fiyatı bilmiyorum. Az tahminler 80 dolara iner diyor. Bugün bir tahmin 17 dolara iner diye okudum. 17 dolar yani Tesla'nın bütün bu büyümeden önceki fiyatı benim de ortalama maliyetlerimin olduğu yerler. Bilemiyorum oralara iner mi ama hani her şey olabiliyor. Bunu görmüştüm deyiz. Bu yüzden kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben sadece operasyon olarak nereye gidiyoruz onu anlatmaya çalışıyorum. Bir de enteresan bir gelişme daha var. 1 Mart'ta Tesla büyük bir toplantı yapacak. Yatırımcılar günü diyor buna. Ve orada 3. nesil araç platformu tanıtacak. Bu ucuza üretilecek araç. Onu çok heyecanla bekliyoruz. Yine orada yeni fabrikaları ve büyüme planlarını anlatıyor olacak. Heyecanlı bir gün. Amon öncesi 25 Ocak'ta kar zarar bilanço geliyor ve o gün hakikaten çok sesli olabilir ve kötü gelirse sonuçlar Tesla'nın hisse senedi fiyatını iki haneli yerlerde görmemiz gayet ihtimal dahilinde. Bütün bunu düşünerek yatırım yapmanızı öneriyorum. Bütün bunları düşünerek portföyünüzü yönetmenizi öneriyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.